as alaykum, as alaykum, benim üst kanalı, Bugün üstü yorumcağımız mal ğızak, <gülüyor> mal koçkarlarının artık Eğer kanmasa, like, pati üstü basıp, kolla patlatır asılardayın Usta koçkar oldu? Tek Pazarın çaya çıktı? Bir yarım. mı? daya koç karkança buldu pazar soradı mı içe çıktı pazar ee. koç karkança dayı bürüyorum bürüyorum ya bir qo'y qancha? 1.5. Bir yarim. Mana so'ramaydim. O'rta. Bu qo'ydi. Bu Bazar qancha bo'ldi? Barg'ini qara. 16 ararak sivri aldık usta koçkarkan çap oldu Yüküyorum. pazar soradı mı içeriye çıktı iyi <gülüyor> <Ha. gülüyor> usta bu koçkarkan oldu ama 5 mi? 5 Bazar soradım ağrı. Bu çam ağabı. İri kockar zor. Ha. Argı vasından mı veririz kara? Koy yavrum. 3000 man var. Ha, hazır. 2 gök çam alalım. İkisi İki birerden qancaya bitədi? İkisi birerden mi 5dən öçə bitədi? Ha. ha. Usta koçkarla kança oldu Yık son Usta koçkarla kança oldu bu Buraya yarın Bu sayla kanın ya Arasında koyuların var o Koylar kanca az. oldu. Bu hoçqa qança oldu? Koy. İki uda Ha, aq oldu? Bir mərtdən mı Bazar çıktı Nə bazar? Daya koşkar kanka oldu? Yık <gülüyor> yarım. Yık yarım. Bazar sol adaman? Yık yarım. Avatır mı? Hı. Aydan? Aydan. Dersan var mı? <gülüyor> 109. <gülüyor> Ya. Selam Aleyküm dayı Koçkarlar kança buldu Koçkarlar 11'den 11'den Koylar kança Koylar 8'de 600'de Çıkarlar Çorak <gülüyor> koylar kança buldu Kozula Geçtiler mi <gülüyor> <Eee. gülüyor> bu kadar çıkan şey. 800. Balası balası. He, balası mı? He Evet. Evet. tamam. Evet balası var. Usta kaç oldu bu? İlkerim. Bir ergi demek kaçaram? Emmez, yekaydı. He. Bazar soradı mı? Yekiden. Yekiden. Yekiden soraptırgan eken buna, şu önüm. Eko'ya bulurken içe? bu. Bir ergi bu gidecek mi? Ya, yekiden kaçar. Kaçar mı? Ha. Bazar soradı mı? Aa, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> e. Ne kadar? Kaç oldu dostum? 3'ten ayttık. Pazar sordumun. Sorduk. 21'e 20. Ha. Maşallah. Firanı sorduk. 3 sömne son programın. Yıkıldı mı gitcicek mi? Yıkıldı mı gitcicek mi? Bir yeri karakanca yaptıdı. Üstemsel dedi. Bazar soralım mı? Soralım mı? Kaçtı çıktı. Her. Allah. oldu dayı. Kante? Şu Bazar soralım Üçü yarım bir tırttı Usta kaç arkan çabalı Dayı kaç arkan çabalı Üçü yarım Bazar soradı mı İçeye çıktı bazar ha. Bir iki kan koy Tırttım Bazar soradı mı İlçeye çıktı Haa. Haa. Sağ ol. Allah'ın 4 po, 45 ziyaret. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? oldu? dayı? 6-10. 6 Pazar soradı Arka önüyüm soradım. Bir metin tıp Koyabu kanca. Altı. Ha. Pazar son adıma nite çıktı? Fiske. Nelet çuba oldu. Altı. Altı. Pazar son adıman çıktı tuttu pazar. Mustakar siyah kanca oldu. Vazal son adıman. İçaya çıktı Kısır mı bu? Boğaz, Boğaz İçaylık İçayet dursun usta ki Gitti Bazar soru alman Bo'zma. 1 tug'ib, 1 oldu 5 oylik. Kentor qolgan yerini surib olaman. Voy, jon. Ustaga bu? verin qirg'iz beraman deyman. bu? Buyur, kara. qara. 6 bu 2 çaylık bunun? 3 çaylıkta mı? 3 çaylıkta mı? 2 litre sütü var bunun 3 litre 3 Bazar soradı mı? İçeye çıktı bazar 5 milyon Bu kan oldu dayı? 7 dayı 7 de bazar soradı mı? Boğaz mı? İç İtalya. İç Siz ki kança dayı? 6 son. Bazar soradı mı? Soradı İç aylık bu kadar? 15 kunga kadar vardı <gülüyor> <gülüyor> Usta sihir kança kaldı mı? 18 18 Pazar soradı mı? Evet. Para odmuyor mu bu? Bu az mı? Sek güzellik. Sek güzellik dedi. Usta sonuncu kaç yıl oldu? Yediyet som. Yediyet som. tuttu. Bir yarım uca ince olarak mı onun? Uca bir var? 2 var. var. Stokanca buldun sen? 7 <gülüyor> yarım. 7 yarım. Bazar sordum soradı Sordum. Niçin çıktı? 6 yarım. Bozman. 80 lirik boz değilim. Söyle onda. Maske olacaklar gal. Maske olacaklar, Хай золен. Салам иктер эмегез. Максима деген кожосуз иш деген эмес. Мен Baya kança hiç bursuz? Altısız Altı. Bazar soradı mı? Heee çıktı bazar Usta kança oldu bu? Beş yarım ay tıklar Beş yarım? Kaçar mı? Kaçar Allah Heee Bazar soradı mı? Allah çıktı bazar Şimdi boyu. Beş ne Usta oldu bu? Sekiz. Sekiz. Boğaz mı? İç aylık. mı? Kulağında sırgaları var mı? Bunlar var mı? <gülüyor> Bu sovuq qizlar qancha bu? 7 so'm, 7 so'm. 7 so'mdan? Ekovmi? Bozor so'radimang? Yo, endi chiqaraman. Endi? Bugun mol ko'p. Bu qaravoq qiz qancha bo'ldi? 12. 12. <gülüyor> <gülüyor> Usta sizden mi bu? Usta minikam buna bana sorap tuttular. Ha niçeye çıktı? 2.25 kısım atıttı. 30 bin yaşam bakar Olabilir. Aaaaaa. Aaaaaa. Aaaaaa. Aaaaaa. Aaaaaa. Yaklaş 8000. O çift koğuş milyon. Ah. Bir kişi birden Yes, başka mı? Ah, başka mı? Karanççıya çık tu Neyiz Ne oldu bu? 12 milyonka sarı tırkısın 12 milyonka? Bunlar böyle duruyor Döre Basıya da cerralı araba aldım Gey Kaçtı bu? Şurası Mustafa Kavukiz kaçın çeken? 18 18 Pazar soru adı mı? 14 ayı tırkısın Nasıl sizden mi? Oğa Oğa kaçın ayı Çevə ça verəsən? Çevə ça verəsən? Bu yaxq gündən 18 18. 18. <gülüyor> Ustav övüz oldu? 82-yə 82. 82 sorabdır qanakan <gülüyor> Kara Biri, Top, <gülüyor> <gülüyor> Usta, <gülüyor> son, ha, bir karakım Ne? Çay 1000 dahi. Topuz soradı mı? Topuz. Usta uyguzga kaç çay 1000? 11 bazar soradı mı? Ah, yarın mı soradı dedi bazar. Bağdat uyguz. Yemeye tıklıyorum Yemeye tıklıyorum Dayı kızı kança buldu, salamun aleyküm 12'ye kaçtık mısın? 12, çıktı bazar? 97'yi Heee 98'ye Usta bu kız oldu. Kızı onbir etti. 11 Bazar soradı mı ben? çıktı bazar. Ziyaret çok oldu. Dayı bu kız kancav oldu. Bazar soradı mı 82 soradı. Seksen iki sorad dedi <gülüyor> Çorabu kıs kancav oldu. Sekkiz yarım. Bazar soradıma. Nüceya çıktı bazar. Kancake? 70 kese sorattıydı bazar. Kancakam bu kızda. On 10 somun Bazar soradım an. Soru otirayaptı men. Hmm. çıktı bazar? Hmm. yarım 2 kunu verdim. 1 kumdan ekan birni. Bizdan ojek bizni. Nuncha somun 14. <gülüyor> bazar soru soradım mı? İçeri çıktı. 10 eksek güzge. 10 çıktı Sattım dedi abi. bazar. Sattım o güzge. Hadi. Çeğe. Kansana. Kocak verişti orada. Saç gidelim. Birer iki kümden eken o kara? Kança? Oooo. On. Kızıl ne? Dokuz. Dokuz. Bazar soru mı? Niçe çıktı bazar? 7.5'dan sorat durdu dedi. Mehmet bey mə? Qaran 9 sorat dedi. <gülüyor> <Kanchabok dayı. gülüyor> <gülüyor> som? Bazar sorat Bazar soraptıp, ne cezbe? Erkeklerin, sekiz gidin, hmm. Hmm. zindir, sekiz vereceksiniz? Tok kız kabı deme. mi tok kız? Aparban mi? bu kızlar, hay? 8, 8, 8 yarım lan. Evet. 8 yarım lan. Üçünün bakası var ko. Üçünün bakası var di 8 yarım. Bazar soradıman. Bilgilerim sizden mi? Bir gün Akkan Çavallı bu Sekiz yarım oğlan Beşim ben de Dayı salam olayım. Bugün kaç avoldu? sekiz. Ateşti. Sekiz. Bir günip? Oda. Evet. Evet. da sekiz. Bazar soradı mı? Hiçbir soramadı. Olmadı. Dai Altı yarım. yarım. Evet. Pazar bazar soradı mı? Hiçbir çıktı bazar. Beş yarım. Beş yarımda sorat gidi. Dai bu kaçanca oldu? 74 tuttu. soradı mı an? çıktı tuttu 74 ge. 74 76 pazar bir emel. Olar. Eğer videoları yak kamaza, like, bazı pollo poatlattır asla değil onu mutlaka. için rahmet, sağ olaslar. Yeni videolarda görüşünce hoş. Ah!